Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz haftalarda Çin'de gerçekten çok üzücü bir yolcu uçağı kazası meydana geldi. China Eastern Havayollarına ait Boeing 737-800 kalkıştan kısa bir süre sonra seyir sırasında 29.000 fitten çok dik bir açıyla dalmaya başladı. 6.000 fitte biraz pilotlar durumu toparlayıp düzelse de daha sonra bu dalış devam etti. Ve ne yazık ki yolculuk ormanlık bir arazide çok dik bir açıyla çakılarak sona erdi. Kazadan birkaç gün sonra uçağın hem kokpit seslerini alan hem uçuş verilerini kaydeden kara kutuları tespit edilerek bulundu. Şu an bu kara kutular havacılık otoritelerinin incelemesi altında bir kaza kırım ekibi var. Uzman, mühendisler, pilotlar, hava trafik kontrolörleri ve doktorlar bu ekibin içerisinde. Bir taraftan uçağın üreticisi Boeing, motorların üreticisi CFMI şirketinin de yetkilileri bu kaza kırım ekibi içerisinde yer alıyor. Uçakla ilgili bir problem mi, bir pilotaj hatası mı, teknik bir sorun mu derken son günlerde ortaya atılan iddialardan biri de, iddia diyerek lütfen bunun altını çiziyorum, pilotların intihar etmiş olabileceği de konuşulan konular arasında. Tabii ki bu bilginin kesinleşmesi için önce ön raporun çıkması, araştırmaların bu yönde devam etmesi, bulguların elde edilmesi ve sonrasında da ana raporun bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor. İntihar gerçekten çok acı bir şey. İnsan kendi hayatına son verirken bir de düşünün yolcu uçağında arkanızda 150-200 tane yolcu var ve uçağın çarptığı yerde de başka insanlara zarar verilebilir. Gerçekten çok çok acı bir durum. Peki pilotlar için psikolojik koşullar sağlık açısından nasıl tespit ediliyor? Nelere dikkat ediliyor? Bu videoda biraz bu bilgileri sizlerle paylaşmak için hazırlıyorum bu videoyu. Öncelikli olarak bir pilot adayı daha pilot olmadan yani bu pilotaj eğitimine başlamadan önce detaylı sağlık muayenesinden geçiriliyor. Bu hem sivil havacılık içinde aynı durum söz konusu askeri havacılık da içinde aynı durum söz konusu. E, sivil havacılıkta o ülkenin havacılık otoritesi Türkiye'de bu sivil havacılık genel müdürlüğü kuralları uluslararası kuralları belirliyor, düzenliyor. İşte göz bozukluğu, diğer kalıtımsal hastalıklar, fizyolojik durum gibi gibi birçok konu. Duyma, görme, sinir sistemi gibi birçok konuda pilotlar testlerden geçiriliyor, kontrollerden geçiliyor. Bundan sonra sağlam raporu alırsa uçuş hayatına başlıyor. Uçuş hayatında da yaşına göre veya sahip olduğu lisansa göre belirli periyotlarla bu tür kontroller, sağlık kontrolleri devam ediyor. Örneğin bazen bakıyorsunuz pilot bypass oluyor, e, bypass ameliyatı geçiriyor veya çeşitli ameliyatlar, çeşitli sağlık problemleri yaşıyor. Bu sağlık sorunları sonrasında uçuş hayatına devam edemeyen veya limitli olarak uçabilen pilotlar var. Öncelikli olarak psikolojik konularda gerçekten kurallar oldukça sıkı bir şekilde ortaya konulmuş durumda. Türk Sivil Havacılığı'nın hazırladığı kurallara göre Pilot adaylarında akit, kronik, kalıtımsal veya edinilmiş herhangi bir psikiyatrik hastalık, engel, rahatsızlık olduğu zaman bu tür adaylara pilot lisansı verilmiyor. Çok zorlu, stresli bir meslek. Pilotların kendine çok dikkat etmesi lazım. Psikolojik olarak kafalarının rahat olması lazım. Peki uçuş hayatları boyunca herhangi bir psikolojik rahatsızlık yaşadıklarında ne yapılıyor? Bunlarla ilgili... Doktor yardımı yani bir sağlık sistemine girmesi itibariyle e, bazı ilaçlar verilebiliyor. Bu ilaçları alan pilotlar bu ilaçları kullandıkları süreç içerisinde uçuştan uçuş gerçekleştirmiyorlar. Yani uçuştan alınıyorlar. Bu konuyla ilgili e, dünya sivil havacılık tarihinde yaşanan en önemli olaylardan biri 2015 yılındaki EuroWings olayı. EuroWings'in bir Airbus A320'de ikinci pilot ciddi sağlık problemleri psikolojik olarak yaşıyor ve bu konuda aldığı tedaviyi ne Alman sivil havacılık otoritesine bildiriyor ne de şirkete bildiriyor. Antidepresan ilaçlar kullanıyor ve bir gün gerçekten uçuş sırasında kendini kaybederek o sırada Tuvalete gitmiş kaptan pilotun üzerine kokpit kapısını kilitleyerek uçağa dalışa geçiriyor. Ve ne yazık ki bu acı kazada da çok sayıda insan hayatını kaybetmiş durumda. Bu kaza sonrasında ortaya atılan iddialardan biri bu sağlık muayenelerinin en kolay geçilecek yeri psikolojik e, testler, psikolojik muayene olduğunu ifade edilerek bu konuda tekrar e, özellikle işte pilotların geçmişi, şu anki durumlarıyla ilgili yeni yeni kurallar getirildi. Bir de biliyorsunuz sonuçta doktor ve hasta ilişkisi çok özel bir ilişki bilginin dışarı sızmaması lazım. Ama bir tarafta da havacılık var. Yani özellikle antidepresan ilaçlar kullanan pilotların sisteme bu bilginin düşülmesi gerekiyor. Örneğin bu EuroWings olayında pilot kullandığı ilaçları saklamıştı ve bundan kimsenin haberi yoktu. Ve sonuçta. Hem uçuş kariyeri hem bu tedavi birlikte yürümemişti. İşte bunun da havacılık tarihini ediyoruz. Hep kanla yazılmış alınan dersler var. Ve sonuçta da ortada çok çok acı bir kaza var. Bir de olayın tabii şirketsel boyutu var. Sivil yolcu uçaklarında kokpitte büyük uçaklarda iki pilot görevi yapıyor. Bazen uçuş süresi uzadığı zaman bu pilot sayısı 3'e 4'e kadar çıkabiliyor. Bu süreç içerisinde... Bir ikinci pilot belki daha kıdemsiz kaptandan ama herkes birbirini kollamak, psikolojik durumlarını ekip ruhuyla birlikte dikkate almak zorunda. Herhangi bir psikolojik sorun yaşayan pilotun bu sorunun çözülmesi için diğer pilotlarda seferber oluyor. Bunun şirket içerisinde bu bilgiler, akışlar gerçekleştiriliyor ve hangi pilotu, hangi pilotun tamamlayarak daha iyi bir göreve, daha emniyetli bir göreve gidebilmek için şirketler de kendi aralarında bu tür önlemleri alıyorlar. Gerçekten e, intihar olgusu inanılmaz zor ve gerçekten insan hayatına kıyması çok çok çok zor bir şey. Başta da belirttiğim gibi bir de ölüme götürüyorsunuz. Arkanızdaki yolcuları gerçekten çok acı. Umarım kazanın nedeni bu değildir. Kuşkusuz. China Eastern Havayolları'nın kazasıyla ilgili yapılacak çalışmalar sonrasında gerçekten ortaya çıkacak ama biz de bunu bir iddia olarak burada belirtmek istiyorum. Bunu da böyle bir kenara bırakmak lazım. Sonuçta psikoloji çok önemli ve pilotların uçuşa giderken işte belirli bir saat dinlenmeleri, düzgün bir ev hayatlarının olması, düzgün bir ekonomik yaşam içerisinde olmaları çok çok önemli. Sonuçta hayatın birçok faktörü insanın e, psikolojik sorunlar hepimiz yaşıyoruz yaşamasına neden oluyor ve bu da farklı farklı böyle bir facia boyutlarına gidebiliyor. Bugünkü videomuzda biraz pilotajın psikolojik tarafına bakmaya çalıştık. Buradan en azından çok basit bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Detaylı havacılık haberlerimiz Tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Videolarımız için lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Thank you.